3R Otogaz Mühendisliği'nden herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 1.6 Toyota Corolla. Aracımızda BRC marka LPG sistemi var. Müşterimiz su kaçağı, su eksiltme şikayetiyle geldi bize. Yaptığımız incelemelerde önce soğurtumlarını kontrol ettik. Soğurtumlarında herhangi bir sıkıntıya rastlamadık ama devamında... Aracın regülatör diyaframından su kaçakları olduğunu gördük. Regülatörü söktüğümüz zaman içinin çürüdüğünü fark ettik. Bununla birlikte regülatörün değişmesi gerektiğini gördük. Müşterimize bu durumu ilettik. Müşterimiz de hortumlarla beraber regülatörün değişmesini istedi. Biz de şu an başladık. İşlemimiz devam ediyor. Regülatörün değiştikten sonra müşterimizin su kaçağını gidermiş bir şekilde uğurlayacağız. Siz de aracınızdaki problemlerle ilgili servisimize ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.